Bugün 12 Eylül 2022 Pazartesi ay günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne hızlı ve meraklı enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerden itibaren ay ikizler burcundaki Mars'la uyumlu görünüm yapacak İş ve özel ilişkilerimizde daha girişken ve sabırsız davranabiliriz. iletişim ve bilgi trafiği de güçlenirken hem zihinsel hem de fiziksel hareketlerimiz artabilir yakın çevre ilişkileri eğitim ticaret seyahatler spor ve fiziksel aktiviteler günlük programımızda öne çıkabilir iletişim tarzımız cesur dramatik ve güçlü olacağından düşünce ve planlarımızı ifade edip destek bulabiliriz kolaylıkla motive olabilir diğer kişileri de ikna edip liderlik yapabiliriz koç burcundaki ay akşam saatlerinde kova burcundaki satürnle de uyumlu görünüm yapacak sosyal enerjilerin güçlenmesi gece saatlerinde insan ilişkilerini ve iletişimi de öne çıkarabilir yeni kişilerle tanışabileceğimiz gibi süre gelen yakın ilişkilerde ilginç ve keyifli sohbetler yapabilir fikirler paylaşabiliriz sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun